Şimdi Sirt Eğitim Ara Araştırma Hastanesi'nin en büyük sorunlarından bir tanesi fizik tedavi. Bu sadece bizim hastanemizde bu sıkıntı yaşanmıyordu. Türkiye'nin genelinde böyle bir, bir sıkıntı var. Onun için birçok hastaneye bu hizmeti dışarıdan satın almaktadır. E, fakat biz e, yapmış olduğumuz takviriyle fizyoterapi sayısıyla büyük oranda bu sıkıntıyı aştık. E, fakat birikmiş olan hastalar için de gece mesaisi koyduk. Gece 9'a kadar fizyoterapistlerimiz gerekli tedavileri sansın uygulamaktadır. Dolayısıyla şu anda hastanemizde bunu memnuniyetle söyleyebilirim ki hemen hemen sıra kalmadı fizik tedavidi. En zor çözülecek sorunlardan bir tanesi fizik tedavidi ama bunu başarılı bir şekilde çözdük. Ağır A vaka dediğimiz bazı vakalar çünkü çok zaman aldığı için birkaç saat seansa sürdüğü için belki bir iki günlük bir beklenmeyi vatandaşımızdan rica ediyoruz. Dolayısıyla fizik tedavi sorunu Sirt'te aşılmıştır. Artık burada gönül rahatlığıyla diyebiliyoruz ki vatandaşlarımız başvurabilirler ve çok kısa süre içerisinde hemen hemen randevu beklemeden bu tedavilerini alabilirler. Şey de, bununla beraber bir geliş kaynağı doğru yaşandılar. Evet çünkü bu çok ucuza mı bir hizmettir. Neden? Altyapımız zaten var. Ee, biz sadece fizyoterapist kendi elemanlarımız, bunlara fazla mesai ücreti vererek, bunları akşam faydalanmaya çalıştık ee, ve e, yani bugünkü parayla yani 500 bin lira ayda 500 bin liralık bir tasarruf yaptık. Hastanemize gelir kazandırdık. Kendi personelimizle. Hem vatandaşın işi görülmüş oldu. bizi en çok mutlu eden kazandığımız para değil, vatandaşın sağlık sorunlarının çözülmesidir. Ama bu arada da tabii gene Sirt halkı için harcayacağımız bir ek kaynak da sağlamış olduk.